Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Haziran 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Nisan ve Mayıs aylarında tutulmalar döngüsüyle beraber her birimiz farklı alanlarda kadersel dönüm noktaları yaşadık. Kafamız karışmış olabilir, yönümüzü belirlemekte zorlanmış olabiliriz ancak Haziran ayının etkileşimleri... Geçtiğimiz aylara nazaran daha sakin ve daha stabil olacaktır. Özellikle bu tutulmalar sürecinde yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ne tarz değişimler yaşadığınız tutulmalar e, aksında lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmadıysanız, abone olursanız ve bildirimleri açarsanız yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Ve beni instagram apikusastöloji hesabından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hazirana yorumlarına hızla geçmek istiyorum. 3 haziran tarihinde merkür retrosu bitiyor. Merkür 26 derece boğa burcunda düz seyrine başlıyor olacak. Merkür'ün düz seyrine başlamasıyla beraber Tabii ki özellikle e, ikizler burcunda başlayan sizin dördüncü evinizde başlayan ve üçüncü evinize doğru gerileyen e, Merkür retrosu Haziran ayının ilk 10 gününde iletişim anlaşmalar sözleşmeler görüşmeler alanında e, eski projeleri tekrar değerlendirmek yeniden gözden geçirmek adına nisan ayını karşınıza getirebilir 5 Haziran tarihine geldiğimizde ise Satürn'ün geri hareketi başlayacak. Satürn 25 derece kova burcunda retro harekete başlıyor. Satürn uzun zamandır biliyorsunuz kova burcunda. Sizin 12. yerinizde. Özellikle, özellikle içsel dünyanız, ruhsal dünyanız... Ee... Bazı karmalardan temizleniyor. Bir inzivan sürecine girmiş olabilirsiniz. Bir sorgulama sürecine girmiş olabilirsiniz. Geçmişinizi çok fazla değerlendiriyor ve gözden geçiriyor olabilirsiniz. Bunları iyileştirmek ve şifalandırmak adına aslında satün retro süreçleri yeterli çaba ve efor gösterilmediyse... Bunlara dair ikinci bir şans ve fırsatı da beraberinde getirecektir. Yani yapılması gerekenler, temizlik, mücadele, geçmişle alakalı yargılar, kalıplar bu etkileşimle beraber önümüzdeki aylardan güncellenebilir. Satürn Retrosu tabii birkaç ay süren bir etkileşim. Hemen Haziran ayında bu etkiyi hissedemeyebiliriz. Ama Satürn Retrosu'nda genelde geçmiş gündemlerimizi yeniden gözden geçirmek ve gerekli çabayı göstermek adına fırsatlar ile karşı karşıya kalırız. Evet, 12 Haziran tarihine geldiğimizde önemli bir kavuşum var. Venüs ve Uranüs 16 derece boğa burcunda kavuşacak. Ee, neden önemli? Çünkü Venüs ve Uranüs kavuştuklarında özellikle Venüsyen yani konularda ani gelişebilecek durumları tetiklerler. Ee, bu kavuşum sizin haritanızın 3. evinde etkili olacak. Sürpriz haberler alabilirsiniz, sürpriz teklifler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Aniden verilen sözler, duyulan haberler, yeni fikirler, yeni projeler, parlak fikirler özellikle sıra dışı projelere girişebilirsiniz. Bununla beraber aynı zamanda aşk teklifleri almak, parasal anlamda sizi yukarıya taşıyacak sürpriz alternatif yollar türetmek, belki bununla alakalı anlaşmalar ve görüşmeler gerçekleştirmek de yine bu kavuşumla beraber etkili olacaktır. Devam ettiğimizde 13 Haziran tarihinde Merkür tekrar İkizler Burcu geçişine başlayacak. Zaten biliyorsunuz retro hareketine İkizler Burcu'nda başlamıştı sizin 4. evinizde. Burada Merkür'ün İkizler Burcu seyri sırasında özellikle Mayıs ayında hangi gündemlerle ilgilendiysek bunlar tekrar karşımıza çıkacaktır. Ev, yuva, aile, konfor alanı, ebeveynler, e, inançlarınız, kök inançlarınız, e, değer yargılarınızla alakalı alanda biraz zihinsel e, performansınızın arttığı, belki taşınma, yer değişikliği, aileyle alakalı alınacak kararlar noktasında da önemli gündemler ile karşı karşıya kalma ihtimaliniz söz konusudur e, sevgili balık burçları. 14 Haziran tarihine geldiğimizde ise bir dolunayımız var. Yay burcunun 23 derecesinde meydana gelecek bu dolunay. Burada tabii ki sizin haritanızın köşe noktaları tutuluyor. Özellikle 4. ev, 10. ev aksı hareketli olacak. Bununla beraber bu dolunaya kare görünüm yapan Neptün ise burcunuzda 1. evden görünüm yapıyor olacak. 1. ev, 4. ev ve 10. ev aksında bir tek kare açı kalıbının oluştuğunu görüyoruz burada tabii özellikle kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı önemli kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Belki evliliğinizin gidişatı ile ilgili, belki mesleğinizin gidişatı ile ilgili, belki ebeveynlerinizle alakalı konular. Ancak birinci evdeki Neptün'ün karesi özellikle sizin fazla hayalperest olabileceğinizi, fazla idealist olabileceğinizi gösteriyor. Ayakları yere sağlam basan bir duruş sergilemeniz gerekecektir. Olayları ne kadar gerçekçi şekilde değerlendirdiğiniz önemli olacak bu dolunay anında. Çünkü ikilemlerde kalmak, seçenekler arasında boğuşmak gibi bir durum var. Belki hem aileniz hem de mesleğiniz arasında kalabilirsiniz. Bir tarafta hayalleriniz, hedefleriniz, bir tarafta sorumluluklarınız sizi aşağı çekebilir. Bunların arasında en makul kararı vermek yerinde olacaktır. Çünkü aşırı hayalperest bir yaklaşım. E sonradan pişmanlığa yol açabilir. 15 Haziran tarihine geldiğimizde ise Mars-Shirón kavuşumu var. Mars ve Shirón 15 derece Koç burcunda kavuşacaklar. Shirón e, zaten uzun zamandır Koç burcunda sizin e, ikinci evinizde bulunuyor. Mars'ın da buraya gelmesiyle beraber özellikle değer kavramını sorgulamanıza sebebiyet verecek. Yani siz ne kadar değerlisiniz. Kendinize atletmiş olduğunuz değeri hangi kanallar üzerinden e, sağlıyorsunuz? Parasal durumunuz, parasal durumunuzu iyileştirmek adına yapmış olduğunuz edimler, harcamalarınız ön plana çıkacaktır. Burada özellikle bir takım sürpriz harcamalar olabilir. E, sevgili balıklar hiç beklenmedik harcamalar e, söz konusu olabilir. Özellikle sağlık alanında, e, iyileşmek alanında, şifa alanında bu tarz harcamalar yapmanız gerekebilir. Ve kendinizi kaynaklarınızı artırma noktasında, kaynaklarınızı çoğaltma noktasında motive edecek bir sıkıntı yaşayabilirsiniz açıkçası. Yeni gelir kapıları da elde edebileceğinizi görüyoruz. Yani maddi durumunuzla alakalı sorunlar varsa bunları şifalandırmak adına da bir takım fırsatlar elinize geçebilir. Evet 16 ile 19 Haziran arasında biraz sert etkileşimler var. Özellikle Güneş, Neptün ve Venüs, Satürn karesiyle beraber biraz kısıtlandığımızı hissettiğimiz, daraldığımızı hissettiğimiz durumlar var. Burada Güneş Neptün karesi bilhassa hedefleriniz, hayalleriniz, odaklandığınız konu ve kendi ruhunuzun ihtiyaçları arasında kalmanıza sebebiyet verecektir. Biraz kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bambaşka hayalleriniz varken kendinizi bambaşka yerlerde bulmuş hissedebilirsiniz bugünlerde. Ancak devam eden süreçte bunu toler edecek etkileşimler de var. 19 ila 21 Haziran arasında gökyüzünde çok keyifli etkileşimler var. Venüsün, Neptünle, Merkürün, Jüpiterle ve son olarak 21 Haziranda Venüsün, Pluto ile çok güzel etkileşimleri var. Venüsün, Plüto ile olan etkileşimi 27 derece boğa ve 27 derece oğlak burcunda meydana gelecek. Yani 12. ve 3. ev aksında. Burada geçmişte kaybettiğiniz şeyleri telafi etmek adına bazı fırsatlar çıkabilir karşınıza. Çok güçlü kararlar alabilirsiniz. Eski bir aşk belki, parasal konularda eski bir gündem tekrar karşınıza çıkabilir. Ve siz net olduğunuz sürece, kararlı olduğunuz sürece durumları toparlamak, dönüştürmek ve kurtarmak adına da bazı fırsatlar karşınıza çıkacaktır. 21 Haziran'da aynı zamanda Güneşin Yengeç Burcu Transiti başlıyor. E, Güneşin Yengeç Burcu geçişiyle beraber önümüzdeki bir ay boyunca gündem daha çok e, bu konulara odaklanacaktır. Nedir? E, aşk hayatınız, e, çocuklarınız, keyif almış olduğunuz aktiviteler, e, hobileriniz, belki sanatsal projeleriniz odaklanacağınız bir e, dönem başlıyor olacak. Güneşin Yengeç Burcu transitiyle. ile. 23 Haziran tarihine geldiğimizde ise... Venüs'ün İkizler Burcu transiti başlıyor. Burada e, tabii Venüs'ün İkizler Burcu'na geçmesi özellikle dördüncü evinizde bir hareketlilik oluşturacaktır. E, evinizi güzelleştirmek, dekore etmek, aileyle geçirilecek hoş vakitler, taşınmak, yer değişimi gibi konular gündeme gelebilir. Biraz kendi yuvanızda, kendi konfor alanınızda daha huzurlu hissettiğiniz, daha emniyette hissettiğiniz bir sürece de Başlatacaktır 23 Haziran tarihindeki bu etkileşim. Evet 28 Haziran tarihine geldiğimizde ise Neptün geri hareketi başlıyor. Neptün burcunuzun 25 derecesinde retroya başlayacak. E, Neptün Retrosu tabii ki e, aylar süren bir etkileşim hemen e, etkilerini göremeyebiliriz hissedemeyebiliriz ama kendinizle alakalı ciddi sorgulamalara gireceğiniz bir süreç özellikle hayalleriniz ve idealleriniz noktasında ayaklarınızın yere sağlam basıp basmadığını yeniden değerlendirmek adına fırsatlar ile karşı karşıya kalacağınızı söyleyebilirim. Ayın sonuna geldiğimizde ise bir yeni ayımız var Yengeç Burcu'nun 7 derecesinde meydana gelecek bu yeni aya baktığımız zaman 5. evinizde etkili olduğunu görüyoruz yeni bir aşk olabilir sevgili balık burçları yeni bir heyecan size heyecan verecek yeni bir girişim belki çocuklarınızla alakalı yeni bir günden. bu yeni ay enerjisiyle beraber ay sonunda hayatınıza dahil olabilir evet haziran ayı gündemi bu şekildeydi hepinize huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay diliyorum kanalıma abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı lütfen unutmayın Danışmanlık ve iletişim için Instagram OpikusalSöyleci hesabı veya OpikusalSöyleci@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşça kalın.